Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Mikro Original yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında üçgende açı konusundaki eş şekiller testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kaç videodur söylüyorum. Eş şekiller ÖSYM için önemli şeyde katlamada karşımıza geliyor, döndürmede karşımıza geliyor. Bir de eş şekiller direkt kabak gibi ortaya çıkabilir. Yani karşımıza çıkarabilirler Eş şekillerden bir şekil oluşturabilirler. Diğerlerinde de biraz gizliyorlardı. Burada da aynen karşımıza çıkar. Çıktığı zaman da ne yapıyoruz? Şekillerin eşitliğini kullanıyorsun. Kenarların eşitliğini ve açıların eşitliğini kullanmayı unutma. Evet örnek birle başlayalım. Murat elindeki x kenar üçgenin 5 tanesini kenarları çakışık bir şekilde birleştirerek tabanı doğrusal olan 6 tane 6 kenarlı bir çadır tasarımı yapmıştır. Tabanı doğrusal. Doğrusal olması. Hop bu açının 180 derece olması anlamına geliyor. X kenarlar. Taban açıları xx. Hocam buraları da xx, buraları da xx, buraları da xx, buraları da xx. E hocam şurası 180-2x diyebiliriz aslında ama ben şurada kaç y dersem tepe açısı ye, tepe açısı tepe açısı tepe açısı ye. Niye 180-2x ile uğraşayım değil mi? E hocam bunun hepsinin toplamı 1, 2, 3, 4, 5 tane y neye eşit? 180'e eşit taban doğrusal demişti. Y de 180 bölü 5'ten 0, 2 ile çarp unutma 36 çıkar. Ve benden x açısı isteniyor. Madem buraya 36 buldum ben. Şu tepe açısını 36 buldum. Çünkü y 36 çıktı. 180'den 36 çıkarttı. 144 2'ye böl. 72 72 olur. Yani x'i de böylelikle 72 derece olarak buluruz. Örnek bir 72 geldi. Örnek 2'ye geldik. Zafer elindeki x kenar üçgenin 6 tanesini kenarlar çakışık bir şekilde birleştirerek tabanı doğrusal olan 7 kenarlı bir pencere tasarımı yapmıştır. Evet aynı şey. Evet tabanı. Taban açıları birbirine eşit mi? Eşit. Hatta tepe açıları da aynı şekilde mi olacak? Bizim için tepe açıları önemli. Çünkü burada bir doğru açı oluşuyor. O zaman ben buraya alfa dersem, burası, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alfa eşittir. Ne olacak? 180. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 30 buluruz. Madem alfa 30 tepe açısı 30 dereceyse. 180'e 30 çıkart. 2'ye böl. 75, 75 yapar. Ama hocam bunlar eş şekillerde. Şuradaki eşitleri şöyle bir gösterelim. Bak şurada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Gördün mü? Çünkü burası eşit, burası eşit, burası eşit. Şuradaki çift çizgileri yazmak istemedim. Beni bir ilgilendiren şuradaki üçgen. E hocam zaten biz alfa'yı 30 bulduk. Burası 1 2 3 tane alfa. Yani burası kaç derece oldu? 90 derece oldu. E 180'den 90 çıkar, 2'ye böl. 45 45 mi yapar. Evet ya da ikizkenar dik üçgenden dolayı cevabımız 45 derece olur. Evet, böylelikle ikinci örneği 45 bulduk. Geldik 3'e. Örnek üçte de tepe açısı 20 derece olan ikizkenar üçgen biçimindeki iki eş kağıt kenarları çakışık olacak biçimde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Eş kağıt. Bunların eş olmasını kullanacaksın. Hocam şu kenar şu kenara eşit. Sonra bu kenar bu kenara eşit mi? Eşit. Ve burası kaç derece? 20. Burası kaç derece? 20. Hocam aynı zamanda bak şu kenarların eşitliğini kullanamıyorum. Ekstra bir ikizkenarlık kenarlık çıkmadı. Bunları bir sileyim. Aynı zamanda bunlar eş şekil ya. Hocam... Şunun taban açısıyla, bunun taban kenarıyla, bunun taban kenarı da eşit. Aa burada ne çıktı? X kenar. Tepa açısı 20 ise 180'den 20 çıkart 2'ye böl. 80-80 olur buraları. E hocam burası 80 mi oldu? Burası da 80 oldu. Hatta burası da 80 oldu. 20-80-80. E hocam burada da X kenarlık çıktı. Alfa tamamı isteniliyor bizden. Tepe açısı 80 olan bir X kenar. 180'den 80 çıkart 100. 2'ye böl 50-50 yapar. Dolayısıyla alfada 80 artı 50 yapar. Yani kaç yapıyor? 130 derece yapıyor. E de evet, örnekçi böylelikle 130 bulduk. Geldik örnek 4'e. Birbirine eş üç ikizkenar üçgen, taban köşeleri uç gelecek şekilde. Tabanlar bunlarsa arkadaşlar, 3 tane eş şekil bu arada. 3 tane eş şeklin tabanları birbirine eşit. Eşkenar üçgen çıktı mı burada? Çıktı. Ve buradaki taban açıları da birbirine eşit olacak mı? Olacak. Hocam şu eşitleri de yazalım. Eş şekillerde Eş açıları yazıyoruz. Açı verildiği için açıları yazdım önce. Kenarlarla da ilgili ekstra bir şey vermiş olsaydı kenarları da şurada da gösterirdim. Ama burada gösterdik. Gerçi eş kenar çıktı. Kenarların da eşitliği önemli tabii ki bizim için. E hocam burada ne çıkıyor o zaman? Bak, şuraya alfa dersem. burası da alfa. Yani şurası alfa, burası alfa. Soru işareti olan yer istemiyor. Burada 2 alfa artı, 2 alfa artı 150 artı 60 eşittir 360 mi yapacak? Evet. 2 alfa'yı böylelikle 150, 150 buluruz. E böylelikle alfayı 75 buluruz. Alfa 75 ise Hocam burası da 75. 75, 75, 150. Soru işaretini kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle 30 çıktı. Örnek 4'de. Ve bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. Yani döndürme işlemini yok. Eş şekilleri bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda kesme işlemiyle ilgili testimiz var. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.